Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugünkü konumuz Tapkan ama film olan Tapkan değil, gerçek Tapkan. Amerikan Donanması bu Tapkan yani donanma havacılarının pilotlarının özel eğitimler verildiği merkezi neden kurdu? Hangi uçaklar uçuyor? Eğitim programında neler var ve geleceğe nasıl bakıyorlar? Bu konuları beraber işleyeceğiz. Videonun son bölümünde de gençliğimi yiyen tabiri caizse Tapkan filmi hakkında da Birkaç cümle etmek istiyorum. Birinci Tapkan filminin başlangıcında siyah bir ekrana yazılar dökülmeye başlar. Burada da Donanmanın avcı pilotları için 3 Mart 1969 tarihinde bir okul açıldığını söyler. Buranın resmi ismini belirtir ama havacıların bu okula Tapkan adını verdiklerini ifade eder. Peki Tapkan neden kurulmuştur? 2. Dünya Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri batıya göre biraz daha geç girer ama üstün bir hava gücünü de yanında getirir. Pilotlar bu savaş sırasında işte Pasifik'te Japon donanmasıyla Avrupa'da da Almanlarla uğraşırken pilotlar ciddi tecrübe kazanırlar. Ve gerçekten vuruş oranları oldukça yüksektir. Bu tecrübeli pilotlar daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan yaklaşık 5 yıl sonra başlayan Kore Savaşı'nda da görev alırlar. Bu tecrübelerini yansıtırlar karşısındaki Kuzey Koreli daha çok da Sovyet pilotlarının biraz tecrübeleri eksiktir. Ve burada da 10 uçak vurup 1 uçak kaybederler. Fakat 1960'lara gelindiği zaman Vietnam Savaşı başladığı zaman işler terse dönmeye başlar. Bir taraftan Sovyet yapısı o dönemin en iyi uçaklarından MiG-21 çok performanslı bir uçaktır. Diğer yanına da Amerikalılar silah gücüne ağırlık vermişlerdir. Hava hava savaşlarında F-4'ü ön plana koyarlar fakat burada da uçak kayıp oranları iki buçuk uçak düşürüp bir uçak kaybetmeye başlarlar. Ve burada da Amerikalılar biz neyi nerede yanlış yapıyoruz diye düşünmeye başlarlar. Vietnam savaşının sonuna doğru 1969 yılında Amerikan donanmasında bir okul kurulmasına karar verilir. Bu okul Navy Fighter School olarak adlandırılır ve Kaliforniya'da Mirimar'da bu okul kurulur. Hatırlayacaksınız Tapkan filminde de vardır. Ayrıca milyonlarca kez fotoğrafı basılmıştır. Bir hangarın üzerine Fighter Town yazar işte orası Mirimar'daki okulun ana merkezidir. İlk olarak F-4 uçakları bu okulda görev yapmaya başlar ve bu uçakta gerçekten çok büyük tecrübeye sahip Vietnam savaşında uçak düşürmüş öğretmen pilotlar bu okulun kadrosu içerisinde yer almaya başlar ve donanma pilotlarını eğitirler. Amerika'nın genel olarak konseptine baktığınız zaman uçak gemileri birer yüzen üsttür aslında. Tehlikeli veya savaş riski olan bölgelere bu uçak gemileri intikal eder ve bu uçaklardan kalkan uçaklarda hedeflerini vurur, bombalar. Ama tabii ki karşıdan özellikle savaş uçağıyla ilgili bir e, tehdit alındığı zaman bu uçakların hava hava füzeleriyle avcı görevi Oynayanların da bu uçakları bertaraf etmesi gerekir. Bu da günümüze de halen devam ediyor bu. Bir ip gerektiriyor. Tabi pilotun yetenekleri ve eğitimi de bu konuyla ilgili çok çok önemli bir yere sahip. Bu nedenden dolayı tehditler değiştikçe yeni taktikler ortaya çıktıkça bunların uzman öğretmen pilotlar tarafından diğer pilotlara aktarılması uygulamalı olarak gösterilmesi gerekir. Bu nedenden dolayı da Amerikan Donanması gerçekten elit pilotlarını zaman zaman bu tapkan yani Navy Fighter School Donanma Avcı Pilotları Okulu'na yollayarak burada ders almasını sağlar. Okul 1969'da kurulduktan sonra işte uzun yıllar F4 uçakları, daha sonra daha ufak ve akrobasi yeteneğine sahip A4'ler. Arkasından daha tabi ki Amerikan donanmasının 70'lerde ve 80'lerde ana vurucu gücünü oluşturan F-14 uçaklarıyla görev yapmaya başladı. 1987'ye kadar da bu Top F-5 olarak adlandırılan Freedom Fighter ki bu uçaklar halen Türk Hava Kuvvetleri'nde Türk Yıldızları adına uçuyorlar. Bu uçaklarda karşı düşman rolü oynamak üzere görev almaya başladı. 1996'ya kadar okul California Miramar'daydı. Daha sonra yeni bir yapılanmaya gitti. Ve okul Naval Air Station Fallon Nas Fallon olarak adlandırılan Nevada'ya taşındı. 1996'dan bu yana da Nevada'da uçuşlarını gerçekleştirmekte. F-14'ler tabi 2000'li yılların başında Amerikan donanmasında önce hava hava görevleri ağırlıklı olarak kullanılırken daha sonra hava yere çekildi ve arkasından da ömrünü tamamladı ve emekli oldu. Yerini F-18 Hornet'lere bıraktı. Bugün Okulun ana filolarını f 18 Hornet'ler oluşturuyor. F-14'ler yerini yavaş yavaş F-18'lere bıraktı ama F-18'lerin özellikle taşıdığı yük ve menzilleri yetersizdi. Yeni bir proje başlatıldı ve F-18'lerin kalkış ağırlıklarını yaklaşık %25 arttıracak bir adım atıldı. Uçağın gövdesi uzadı, havalıkları değiştirildi, daha farklı kanatlar tasarlandı ve tabii ki bunun yanı sıra uçağın içindeki Aviyonikler, radar sistemleri, yeni nesil mühimmatları atabilecek sistemler konuldu ve uçak süper Hornet haline getirildi. Halen F-A-18'in Super Hornet serisi tek kişilikleri E, çift kişilikleri de F modeli olarak adlandırılıyor. F-A-18 bugün Amerikan donanmasının temel uçağı, F-14'ün yanı sıra A-6'nın yerini aldı ve aynı zamanda A-6'nın elektronik karıştırma modeli olan EA-6B ...nin de yerini aldı, bu uçak içinde FA-18'in F modeli modifikasyondan geçirildi ve Growler G harfi verilerek elektronik karıştırma, karşıdan düşmanın radar sinyallerinin tespit edilmesi, hava savunma unsurlarının radarlarının bulunması ve radarlarının vurularak o füzeleri atan bataryaların kör edilmesini olarak ana görevleri ve aynı zamanda tabii radarları da vuruyorlar. Bu görevlerde FA-18 tarafından gerçekleştiriliyor. Okulda 1987'den bu yana da F-16 uçakları kullanılıyor. Okulda şu an yaklaşık 75 civarı hava aracı var. Bunlar farklı filolara dönülmüş durumda. Normalde biliyorsunuz F-16 Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ana savaş uçaklarından biri. F-16 ile birlikte F-18 görev yapıyor. Burada uçuş saatleri çok yüksek, gerçekten çok tecrübeli, taktikler konusunda kendini geliştirmiş öğretmen pilotlar görev yapıyor. Ayrıca gerektiği zaman Donamanın farklı filoları ki Nevada'da bu filo yok, F-5 uçakları da çağrılarak ortak tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Seçilen pilotlar Top geldikleri zaman 12 haftalık özel bir kurstan geçiriliyor. Öncelikli olarak akademik olarak yer dersleri yapılıyor. Bunu simülatör uçuşları ve savaşın yerde simüle edilmesi izliyor ki bütün görevler aslında sanal bir şekilde yerde yapılıyor. Günümüzde simülatörler bu konuda çok önemli bir yere sahip daha sonra da uçuşlara geçiliyor. Yılda ortalama 3 kurs açılıyor. Bunu çarptığımız zaman 12 çarpı 3 36 hafta. Geri kalan bölümlerde ise işte uçakların bakımı, personelin çeşitli izin faaliyetleri veya üstten farklı farklı tatbikatlara katılması amacıyla bu süre kalmış durumda. Geçmişte yılda ortalama 4 kurs açılıyordu. Bu da 48 haftaya eşitti. Tapgan'a. Geçen yıldan itibaren Amerikan donanmasının hizmetine almaya başladığı F-35'in C modelleri de gelmeye başladı. Burada pilotlar F-35'ler veya F-18 Hornet'lerle gelerek buradaki eğitimlere katılıyorlar ve kendi standartlarını yukarı çekmeye çalışıyorlar. Şimdi hatırlayacaksınız ilk Top Gun filminde MiG-28'ler vardı hani böyle gümbür, gümbür F-14'ler vuruyordu onları. Aslında o MiG-28'ler F-5 uçağıydı. E, Miklerin baktığımız zaman işte mik 21, 23, 25 gibi tek tek sayılarla çıkarlar. Mik 29, mik 35 var mesela şu an farklı farklı versiyon olarak ortaya koyarsak e, normalde çift rakamlı bir mik yok. Ama bu film için F-5 uçakları siyah boyanmıştı, kuyruğuna da kırmızı yıldız korunmuştu ve mik 28 olarak adlandırılmıştı. F-5'e basit bir uçak ama çok akrobasi yeteneği yüksek, Radarda çok çok Küçük bir iz verebilen bir uçak bu açıdan da düşman uçağı rolünü oynuyor ve bu konuda da karşı tarafın eğitilmesini gerektiriyor. Öğretmen pilotlar kırmızı kuvvetler görevindeler ve karşılarında da işte e, mavi kuvvet olarak ortaya çıkıyorlar. Ama şunu unutmayın amaç her zaman mavi kuvvetin yenecek aşamaya gelmesi ve sonuçta her zaman savaşı, simülasyonu, tatbikatı mavi kuvvetler kazanıyor. Evet bu özel okulla birlikte... Yani Amerika'da donanması pilotlarının seviyelerinin, kalitelerinin daha yukarı çekmeyi hedefliyor. Böyle bir durum var. Aşağı yukarı farklı farklı ülkelerde benzer organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Örneğin Türk Hava Kuvvetleri'nde Konya merkezli 132. filo bu görevi oynuyor. Bir yandan bu filo Türk Silahlı Kuvvetler envanterine giren hava hava veya havayar mühimmatlarının atış talimatlamelerini, işte havada yapılacak iddialışındaki kuralları, neler yapılacak, nasıl taktikler uygulanacak bunları geliştiriyor bir taraftan. Aynı zamanda da kırmızı kuvvet rolündeler yani bu Anadolu Kartalı Tatbikatı yapıldığı zaman bu uçaklar devreye giriyor. Hatırlayacaksınız geçen yıl yapılan son Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda bu uçakların kuyruk ve yatay stabilizelerine kırmızı özel bir sticker yapıştırılmıştır ki bir kırmızı kuvvet görünümünü gerçekleştirsin. Zaten bu pikatta da e, Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra farklı ülkelerden de çeşitli uçaklar buraya gelmişti. Evet, gelelim Tapkan filmine. Tabiri caizse gençliğimi yiyen filme. 1986'da bu filmin ilki yayınlandığı zaman ben daha ortaokula başlamamış İngilizce hazırlık okuyordum Anadolu sesinde. Ve beni böyle uçurmuştu o film. E, ve tabii ki aradan 36 sene geçmiş ve ikincisi yayınlanıyor. Malum pandemi nedeniyle aslında vizyona 2 yıl geç girdi film. Ama izlerken öncelikli olarak şu konuda uyarmam lazım sizi. Tapkan Gun Maverick bir film. Bir senaryosu var. Senarist bir şeyler hayal etmiş. Yönetmen onu hayata geçirmiş. Yapımcı da parayı koymuş. Yani onların hikayesi. O yüzden bu filmde işte gerçekte olsa şöyle olur. Bilmem ne olsa şuna kadar doğru veya aa da ne kadar saçmaymış demeyin. Oturun. Keyif almak üzere koltuğunuza oturun. Bu kanalın izleyicilerini de ben birer havacı olarak addediyorum. Umarım onlar da oturdukları zaman o çekimlerden keyif alacaklar ve hoşça vakit geçirecekler. Çünkü gerçekten özellikle hava hava çekimleri için çok ciddi bir efor sarf edilmiş. Teknoloji kullanılmış. Sonuçta yapımcı koltuğunda filmin başrol oyuncusu Tom Cruise oturuyor. Tom Cruise gerçekten profesyonel pilot desek yalan olmaz. P-51 var. Honda jet, iş jeti var bunları kendi kullanıyor, helikopter pilot lisansı var hatta Gala'ya da helikopteri gelip o müze uçak gemisiyle New York'ta iniş gerçekleştirmişti bu yüzden gerçekten e, hava çekimlerine çok büyük bir efor sarf etmişler ve ben bunun karşılığını gördüm ama tavsiyem iyi bir sinemada izleyin e, ses sistemi, görüntü sistemi iyi bir olan bir sinemada çok çok keyif alacaksınız. Ben bir havacılık meraklısı olarak filme gitmenizi hala gitmediyseniz tavsiye ediyorum sizlere. Bu filmle ilgili bugün öğrendiğim bir başka detay ise biliyorsunuz Evet bu filmle de ilgili bugün başka bir detay daha öğrendim. Onu da ekleyerek bu film sekansını kapatmak istiyorum. Filmde Tom Cruise önce bir test pilotu ve insanlı bir casus uçağıyla bir kalkış yapıyor yapılıyor. Uçağın ismi pek verilmiyor ama bu uçağın muhtemel SR-72 olduğunu tahmin ediyoruz. Ve bu uçağın tasarımı gerçek bir uçak değil bu. Gerçek Lockheed Martin'in mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiş, hayata geçirilmiş. Aynı bir uçağa tasarlar gibi oturmuşlar. Detayları ortaya koymuşlar ve bunu yapmaktan da büyük keyif almışlar. Kokarca işleri diye Lockheed Martin'in içerisinde çok gizli bir bölüm var. Bu bölüm işte F-117, SR-71 gibi veya görmediğimiz diyelim bazı projeler var. Onları çok gizli projeleri tasarlayan bir ekip. Bu mühendislerin de orada görev yaptığını belirtmemde fayda var. Evet, savunma ve havacılıkla ilgili detaylı haberleri okumak isterseniz Tolga Özbek.com sitemiz sizi bekliyor. Sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz. Telegram grubumuza üye olabilirsiniz. Tüm detaylar açıklamalarda. Bu kanalı seyrediyorsanız, hoşunuza gidiyorsa videolar beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bana info.tolgaözbek.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca tabi ekonomik kriz var bunu tekrar tekrar söylüyorum ama sağ olsun arkadaşlarımız üyeliklerini yeniliyorlar. Yeni üyeler geliyor bu da beni çok mutlu ediyor. Eğer ekonomik imkanınız varsa katıl tuşuna basarak da kanalımızı destekleyebilirsiniz. Herkese havacılık dolu günler diliyorum.